Peki kilo vermek isteyen bir kişinin psikolojisi nasıl olmalı? Şöyle diyeyim, e, ilk önce farkındalık çok önemli. Yani e, kendi içimize dönüp bu farkındalığı görmemiz gerekiyor. Bunun için de dört adım sıralayabilirim. Şöyle diyeyim, e, birinci adım olarak bu farkındalığı kazanmak için kişi günde kaç saatini yemek yemeyi, yememeyi, rejim yapmayı ya da yapmamayı düşündüğünü kaydedebilir. Şöyle ki insanlar genel olarak yaklaşık saatte bir veya daha fazla sürede yemek yemeyi veya yememeyi düşünürler. Buna karar veren kişiler ise bu farkındalığı görmek açısından bu akıllarına gelen bu zamanlarda iç seslerine kulak vermeleri gerekiyor. Yani bu iç ses... Bize ne diyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Vurgusu, tonlaması nasıl? Sen diliyle mi konuşuyor, ben diliyle mi konuşuyor? Bize orada emir mi veriyor? Bunu yememelisin mi diyor? Yoksa bunu ye ama yarın şunu yeme mi diyor? Hani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu evet. eğer üç hafta boyunca e, farkına varıp not alırsa... Bireyler Aslında burada şunu fark etmiş oluyor. Bu kilo verme ihtiyacı var mı yok mu? Ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? İçimdeki ses ne diyor bana? Bunun farkına varıyorlar. İkinci atım olaraksa yemek yemeye başlamadan önce şöyle bir yemeğe dikkatlice bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Yani bu yemeği neden beni çekiyor? Tadı mı beni çekiyor? Kokusu mu? Yemeği kimin yaptığı mı? Yemeği nerede yediğim mi? Yemeği ya da kimlerle yediğim mi? Ya da e, hiç dayanamadığım lokantalar var mı yemeklerini yiyemeden duramadığım? Herkesin vardır bilirsiniz. Evet. O tatlıcıda bu tatlı yiyeceğim. Bu tatlı sadece orada yenilir derler hı hı. mesela. Evet. Bunu keşfetmek amaçlı. Veya otomatikleşen e, yemek yeme sürelerimiz var mı? Mesela... ...akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında sürekli çerez atıştırma durumu. Bunlar otomatikleşmiştir. Evet, otomatik genellikle Evet, bunun farkına varmak için bunları gram gram tekrar not alınırsa... E, ...beynimiz o otomatikleşerek farkında olmadan yediğimiz şeylerin farkına varır. Ve bu da bizim davranışlarımıza etkiler. Aslında birazcık bilincimizi değiştirmiş oluruz bu noktada da. Evet. Diğer adıma geçecek olursam eğer... E, ben yemeği ne zaman yiyorum? Yani üzülünce mi, sinirlenince mi? Ya da mutlu olduğum zaman mı? Mesela Mutsuz olunca yani. yiyorlar hocam. Genellikle bize gelenler bu. Çok mutsuzum kendimi yemeğe verdim diyorlar. Hı hı. Şöyle ki genel evet öyledir. Ama küçük bir kısımda şöyle oluyor. Diyet yapıyordum... Ama bugün çok mutluyum. Bugün ben bir şeyi kutluyorum. Bugün Kendimi konverdiç. ödüllendireceğim. Evet. Bugün bayram. Bugün ayrı bir <gülüyor> gün. Bugün devam edip yiyebilirim tarzında evet. da, da olabiliyor. Veya mütemadiyen bir yemek yemek istiyoruz. Yani bunu bu soruları açıkça kendimize sorabilirsek e, bunun kaynağında da şunu öğreniriz. Ben bu yemekten ne zevk alıyorum? Ne tat alıyorum? ...nedir beni bu kadar hoşuma giden yani bunu yerken? Hı hı. Ve ayrıca... E, ...bunu şu detaylandıracak olursam şu soruları da sorabilirler. Neremiz bizi yemek yemeye davet ediyor? Yani karnım mı kazanıyor Midem mi sürekli e, aç? Nedir yani? Beyinde mi Evet beyinde mi var. sürekli? Sürekli sesimiz mi bize diyor? Ye ye diye. Aslında tok ye ye diye o mu bizi yönlendirmiş oluyor? Hı hı. Yani... Bunun e, sonucunda aslında kişiler şunu görebilirler. E, yemek yemenin kendilerinde ne anlam ifade ettiğini. Herkes için tanım farklıdır. Kimileri evet. büyük bir haz duyarak yemek yer. Tok olsa da çok mutlu olurlar onu yemekten. Evet. Yemek yeme zevki oluyor bazı bayanlarda görüyorum. Hı hı. Tabii ki bazılarında ise sadece doymak için yerler yemeye. İhtiyaç olduğu evet, için. Evet ihtiyaç olduğu için yerler. Bu sorular sorulduğu zaman bu tanım farkına varılıyor. Ve bu tanım sonucunda da ben şunu öneriyorum. Ee, acaba bu yemekten aldığım haz bana başka nelerden ben bu hazı karşılıyorum? Yani bu yemekten aldığım bu mütemadiyen açlık hissi olan insanlar için konuşuyorum. Başka neler beni bu kadar mutlu ediyor? Bunu keşfetmek, bu soruyu sorabilmek. Evet, evet. Sonrasında da bu bana başka haz veren şeylerle acaba yemek yemekle bunu değiştirebilir miyim? Yani tabii ki de bir şey alıp yerine tamamen diğerini koyun demek istemiyorum. Sadece evet. o hazı ben dans ederken de alıyor muyum örneğin? Ya da bambaşka evet. şeyler yaparken kişiler kişiler bunu kendilerine göre e, çeşitlendirirler zaten. Bunu bulabilmek ve ondaki aşırı hazzı birazcık optimum düzeye indirip Diğerine yüklemek diyebilirim evet. aslında. Yani buradan da söyleyebiliriz ki yemek yerken kendini mutlu hisseden insanlar aslında bu fazladan kalori almak yerine kendilerini mutlu edebilecek başka aktivitelerin veya başka eylemleri peşine düşerlerse bu durumda yemek yeme isteği ortadan kalkacak. Dolayısıyla hem mutlu olacak hem de kilo almayacak. Evet. Bir yerde bu kapıya çıkıyor. Biraz da evet aynen öyle. Son olarak da şunu tavsiye edebilirim. Ee, biz danışanlarımızda, aşırı takıntılı olanlarda da bunu biz çok kullanırız. Ee, randevulaşın. Yani bu sürekli iç sesimizden bahsettim ya, bizi o ye, Hı -hı. yeme ya da bunu yemeseydim keşke. Yedikten sonraki o vicdan. Büyük pişmanlık. Evet, büyük pişmanlık. Bunlarla bu gelen düşünceler ise yer randevulaşın diyoruz. Yani gün içinde bir iş yaparken sürekli aklınıza geliyorsa bu düşünceler, üç günde bir veya mümkünse bu takıntıların düzeyine göre, Günde 45 dakika, 1 saat. Artık kişiye göre bu değişir. Bu 1 saat içerisinde de 45 dakika içerisinde kişi kar, aynanın karşısına geçip mümkünse aşırı mold gibi şeyler giymeden kendini hı hı. görebileceği giysilerle. İnce kıyafetler. Aynen öyle. Aynaya bakıp kendiyle ilgili ne düşündüğü, bedenini nasıl algıladığı bunları not edebilir. Şimdi... E, aşırı bunu takıntı haline getiren insanlar aynanın karşısına geçmekten bile çekinirler. Yani bu onlar için aslında e, eziyet gibi gelir. Ve o sıra danışanlarımızdan şunları da duyuyorum. E, diyorlar ki küfrediyorum. Yani göbeğimi alıp atasım geliyor artık. Kesmek istiyorum evet, gibi. Evet kesmek istiyorum gibi. Ya ben bu bedende yaşamak istemiyorum gibi düşünceler geliyor Hı -hı. diyorlar. Bunu o sıra evet e, böylelerse acı verecek. Ama daha sonra o acı veren bu hoşumuza gitmeyen düşünceleri hemen olumluya çevirip yazabiliriz. Yani şöyle, artık kişi şunu diyebilir. Örneğin artık sürekli atıştırmalık yememeliyim. Demek yerine, memeliyim kalıbı yerine beynimize şunu demeliyiz. Bundan sonra daha sağlıklı ara, ürün, ara öğünler yiyeceğim. Evet. Yani burada aslında... Bilinçaltı ee, kayıtlarını değiştirmek gibi. Aslında. Aynen öyle. Bilinçaltımızı daha iyi yapılandırmak gibi. Beynimizde e, aslında Türkçe dilimizden gelen bu e, mamalıyım, meliyim, malıyım kalıpları bizim düşündüğümüz gibi olumluya getirmiyor. Tekrar olumsuz kalıyor. Biz Hı -hı. bunları tamamen olumlu cümleler haline getirmemiz lazım. Böyle konu Böyle konuşursak ve bunları bu şekilde kaydedersek aynada gördük gördüklerimizi bundan sonrası için en azından e, bilinçaltımız değişmiş olacaktır. Evet, bunun için de kararlı olmak gerek.